Açıklayayım hocam. Şimdi bu yağ bezeleriyle ilgili zaten. Lipom. Lipom. Dedik. <gülüyor> Lipom her insanda olabilir. Fakat bazı insanlar çok sık görülür. Böyle yağ bezeleri küçük küçük. Yani yağ tümörleri. Ha Bunu yok edebilir misiniz? Evet bunu yok edebilirsiniz. Başa oranı %70-75. Bak onu da söyleyeyim. %100 değil. Burada kullanacağınız malzemeler, evet ıhlamur. Ihlamurlu e, kuşburnu kullanacağız. Ama e, mesela ıhlamurdan bir tutam şeklinde atıyoruz. E, kaynamış yarım litre e, klor suyun içine atıyoruz bunu. 5 tane de kuşburnu atıyoruz. Onu biraz çatlatırlarsa Hı. önceden havanda siz atın onu. Yani havana 5 tane Kuş burnuna atın. Hafif ezin onu. Evet. 5 dakika kaynadıktan sonra e, arkasından altın otumuzu atıyoruz. E, bu da 4 dakika daha kaynıyor. Bitkimizle birlikte. Evet. Toplamda 9 dakika kaynamış oluyor ikisi birlikte. Bu ilk, i̇lk ay. İlk birinci ay evet. bunu kullanıyorsunuz da. sabah akşam aç tok. Bunu sabah öğlen kullanıyorlar. Öğle. Akşamda lavantayı kullanıyorlar 15 15 gün boyunca. Aç lavanta. tok. Bunu fark e, Akşam yemeklerinden 2 saat şeklinde kullanılması evet, gerekiyor. Evet, yatmadan önce <gülüyor> şöyle yarım saat önce hem rahat da bir uyku çekmenizi de sağlar lavanta. Evet. Yani burada başarı oranımız yani %70-75 dedim. Hatta biraz daha yüksek. Çok başarılı bir kürdür bu. E, geri dönüşleri az önce değerli hocam bahsetmişti. Değerli seyircilerimiz lütfen hocanın kürlerini kullanıp e, onlardan inşallah şifa bulduğunuzda Lipon'da bunları bize çok var. Evet, bunları bize tekrar Twitter'dan Hocamın adresine ya da bizim adresimize gönderirseniz böylece değil mi hocam o oranları evet. daha e, sağlıklı bir şekilde verebiliriz. Evet. İkinci ayda e, soğanımız var. Bu soğanımızı yine dediğimiz gibi hani bir adet küçük boy soğanımızı dörde bölüyoruz burada. İnce kahverengi kabuğunu soydunuz. Evet. Bir buçuk bardak suda bunu kaynamış yine suyumuzun içerisine atıyoruz. Çünkü bu kör tek başına mesela hafif derecede lipomlarınız varsa tek başına lavantayla da bu problemi çözersiniz. Ama ileri derecede lipomlar çok sayıda iri iri ise böyle o zaman bu körüp baştan sona uygulayacaksınız. Arkasından evet. da bir çay kaşığı şeklinde günde bir defa siyah hardal tohumu almamız gerekiyor. Çiğnemeden. Çiğnemeden. Çiğnemeden yutacağım. Tamam. Bir nefeste şimdi şunu... Hepsini sırayla tamam. dört madde Hemen şeklinde söylüyorum. tekrar söyleyelim. İlk bir ay ıhlamurlu kuşburnu altın otu ve lavanta küs. İkinci ay soğan kürümüz ve siyah hardal tohumumuz. Dört tane burada kullanmamız gereken e, malzeme vardır. Evet birinci ayda kuşburnu ıhlamur altın otu. Altın. Akşam yatmadan da lavanta. lavanta. Sabah öğlen e, bu İhlamur, kuşburnu, kuşburnu. ıhlamur Altın otu akşam yatmadan da lavantayı Yastım. kullanıyorsunuz. İkinci aya geçtiğinizde soğan kürü ve siyah hardal tohum.